Ben Ramazan Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği'nin yönetim kurulu üyesiyim. Bugün bu etkinlikte e, Frederic Ebert Sturt Derneği Türkiye temsilciliği tarafından e, desteklenen dijital güvenlik projesi kapsamında son zamanlarda yaşanan büyük e, veri sızıntıları ve bunlara karşı aslında kurumların neler yapabileceği konusunda bir e, webinar eğitim webinar yapalım istedik. Bu biraz da aslında şundan kaynaklı dijital güvenlik dediğimiz kapsamın aslında küçük kurumlar nezdinde ne kadar zor bir şey olacağını. Aslında çok büyük kurumların yaptığı onca yatırıma, onca güvenlik e, önlemine rağmen aslında bu tarz e, işlerin nasıl olabileceğini, işin teknik boyutu, sosyal boyutu e, birçoğunuzun takip etmiş üzere olacağı üzere işte Facebook'ta ve LinkedIn'de farklı işte veri sızıntıları var. Clubhouse'dan yaklaşık bir milyondan fazla insanın verisi var ama bu bir sızıntı değil. Orada başka bir e, boyut var. E, onlara biraz Hamza e, değinecek, konuların neler olduğunu. Sonrasında birazcık böyle işin neler yapılabilir, e, önlem alır kendilere dikkat etmemiz gerekiyor, hangi yaklaşımlarla kendi güvenliğimizi ve dijital e, mahremiyetimizi koruyacağımıza dair konulara da birazcık betül değinecek. E, Hamza uzun yıllardır aslında hani bu alanda, dijital alanda ve e, siber güvenlik alanında çalışan birisi. Kendisi birazdan başlayınca zaten kısaca anlatmış olacak, kendisini tanıtır. Ben böyle kısaca bir giriş yapmış olayım. E, Betül de bir süre dijital güvenlik alanında çalıştıktan sonra şu anda e, developer olarak çalışıyor ama halen daha bu dijital güvenlik e, siber tarafla alakalı çalışmalarını devam ettiriyor. E, konu aslında birazcık e, bizim de bu sivil toplum alanında STK'ların kendine dair e, neler yapılabileceği konusunda yapacağımız çalışmaların ilki aslında burada bir hani büyük tabloyu gösterip. Ee, nasıl oluyor bu işler, veriler nasıl çalınıyor, nasıl sızıntılar sağlanıyor? Birazcık bunlar üzerine değineceğiz bu webinar tarafında. Ee, sonrasında biz, e, bu webinar serisinin devamında bu işin teknik boyutuna neler yapılabilir? Ee, bugün burada birazcık işte Hamza'nın ve Betül'ün bahsedeceği konular üzerine daha teknik e, videolar ve seriler de hazırlayacağız. E, onlarla ilgili de hazırlıklarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bir e, dört tane webinarımız ve üç farklı yine video çekeceğimiz şeyimizde olacak, eğitimimizde olmuş olacak diyeyim. E, ve ben ilk başta sözü e, Hamza'ya bırakarak webinarı açmış olayım. Eyvallah. Teşekkür ederim Ramazan Hocam. <gülüyor> Kısaca kendimden bahsedeyim. Sonra da istersen sunuma geçelim. E, ekranımı da şöyle paylaşayım. Bana da bir getiriyorsan hocam ekranı evet, paylaşırız. E, i̇smim Hamza Şamlıoğlu. E, Privia Security firmasında çalışıyorum. Yaklaşık bir 15 yıllık ITM uzmanlığı elektrik teknisyenliği ardından Dijital ağların e, hayatımıza girmesiyle beraber kendimi dijital pazarlama alanına aldım. E, ama e, ilk RT dünyasına atıldığımdan beri siber güvenlik benim hep e, ilgi alanımda, merak konusuydu. E, bir hobi olarak devam ettirdim. Bugüne kadar da böyle gitti. Şimdi de e, şanslıyım. E, Privia Security firmasında, bir siber güvenlik firmasında e, artık e, çok daha e, ciddi olarak bu işin içerisine girmiş durumdayım. Kendimi bir siber güvenlik uzmanı olarak tanımlamıyorum çünkü değilim. Çok net söyleyeyim. Ben sadece bunları araştırmak, bunları incelemek, bunların üzerinde neler yapılabildiğini görmek bir keyif aldığım bir alan. Bugüne kadar da birçok siber saldırı gördük, yaşadık, inceledik. incelemeye de devam ediyoruz. Bugün de yine bu siber saldırılar arasında nedir, ne değildir, bilgi kavramları ve veri ihlallerinden, bu veri sızıntılarından biraz bahsetmeye çalışacağım. Bir kötüde dijital direktör olarak çalışıyorum. Ee, aynı zamanda siber teknik istihbarat analisti e, olarak e, kendimi sırf yoklamak için bir sertifika da aldım. E.C. E Council'ın. E, diğer bir yandan da Okan Üniversitesi'ndeyim. E, orada da e, veri tarafında ve sosyal medya tarafında dersler veriyorum. Mail adresim ticoid.com. E, diğerlerse arkadaşlar sunumdan sonra da sorularını iletebilirler. Öncelikle bilgiyle başlayalım. Bilgi kavramını bir açıklayalım. Bilgi, kimi zaman bir ürün üretmek, kimi zaman da üretilen bir değere ait detayların, formüllerin saklanması için kullanılabilen önemli veriler olarak tanımlıyoruz. Bilgi dediğimizde insanların aklına hep şey gelir. Elektronik sistemler, cep telefonları, bilgisayarlar, bilgisayarlar veya sunucular gibi elektronik ağlar gelir. Halbuki bu yanlış bir algıdır. Bilgi 10.000 yıl önce de vardı, bugün de var. Bilgiyi biz on bin yıl önce, bin yıl önce de korumaya çalışıyorduk veya elde etmeye çalışıyorduk. Bugün de yine aynı şekilde bunu korumaya ve elde etmeye çalışıyoruz. Bugün elektronik sistemlerde bilgi çok daha hızlı akıyor, çok daha değerli bir hale geldi. Çok daha fazla ön plan çıktı ama değer ifade eden tel veriyi biz bilgi kavramını alıp onu korumaya ve ondan bir şeyler elde etmeye çalışıyoruz. Bilgi bir kurumun iş yapabilmesi için sahip olduğu en önemli varlıkların arasında gelir. Kurum bu bilgiyi bazen satın alır, bazen üretir, bazen işler. Sonrasında da diğer kurum veya kurumlara satabilir, paylaşabilir veya kendi kaynakları içerisinde yine yeni bir değer üretmek için kullanabilirler. Biz bilgiyi basılı halde masamızın üzerindeki kağıtlardan tutun da elektronik dosyalara kadar hemen hemen her yerde tutabiliyoruz. Veri tabanları en önemli varlıklarımızdan bir tanesi. Kurumların içerisinde telefon konuşmalarında da bilgi çok fazla kullanılır. Çok fazla gider gelir. Çoğunluğu da gizli bilgidir. Bunlar da bizim için çok önemlidir. Farklı mesajlarından tutun da masanızdaki dolaplara veya dolapların içerisindeki klasöre kadar hemen hemen her yerde bilgiyi görebilirsiniz. Artık yeni teknolojik dünya sayesinde yönetim adlarında bilgi sürekli akar ve önemlisi aslında bilgi çalışanların zihinlerinde bulunur ve hangi ortamda olursa olsun bilgi gerekli şekilde korumak zorundayız. Biraz da veri sızıntılarına gelelim. Şimdi bilgi bu kadar önemli bir hale gelmeye başlayınca elbette kesibel saldırganların da ilgisini çektik. Ben onu hep gerçek bir dünyadan örnekle açıklamaya çalışıyorum. Şimdi sokakta bir sürü serseri var, bir sürü suçlu var değil mi? Bunların çoğunluğu bizim peşimizde. Birçok şeyimizi e, zarar vermek veya saldırmak ya da çalmak gibi eylemlerde bulunuyorlar. Örnek verelim. E, cebinizde bir tomar parayla sokak dövüldüğün zaman birinin dikkati çekersiniz. E bunlar da eğer kötü niyetli insanlar keserler, bıçak çekerler. Çeker, her bir şekilde o para elde etmeye çalışır, değil mi? Ya da elinizde bir tomar parayla sokakta dolaşmazsınız. Neden? Çünkü onu korumak istersiniz. Burada da yine aynı şey geçerli. Biz kıymetli varlıklarımızı elektronik ortamın üzerine aktarmaya başladığımız andan itibaren de siber suçluların ilgisini çekmeye başladık. Ve siber suçluların ilgisini çekmeye başlayınca da doğal olarak bu ortamlarda da saldırı almaya başladık. Bunun sonucunda da ne çıkıyor karşımıza? Bir, veri sızıntıları, iki, veri ihlalleri çıkıyor. Veri sızıntısıyla veri ihlallerini çok karıştırıyoruz. Aslında birbirine benzer terimler ama birbirlerinden biraz daha farklıdır. Veri ihlali dediğimiz şey, Kuruluşun dışından bir saldırgan yani kuruluşun içinde olmayan, kuruluşun tamamen dışında bizim e, hacker diye e, tanımladığımız kişiler, kötü niyetle hacker diye tanımadığımız kişilerin e, bilgi teknoloji ekosistemimize girip e, özel veya hassas bilgilerin çalması durumunda veri ihlali meydana gireriz. Veri sızıntısı ise tam tersi kurumun dışından değil de kurumun içinden gerçekleşir içten dışa doğru olan bir durumdur. Kurum içerisindeki bir kişi e, gizli verileri yetkisiz alıcılarla paylaşabilir veya bu bilgileri görmemesi gereken kişilerin erişimini açabilir. Bu gibi durumlarda ise veri sızıntıları devreye girer. Her iki eylemde de e, hem kazara hem de kasıtlı olarak yapıldıklarını görebiliyoruz. Yani kurum içerisindeki bir çalışan yanlışlıkla bir veri tabanını dışarıya açabileceği gibi bilerek besleyerek birlerine birilerine satabilir. Aynı şekilde veri ihlallerinde de bütün güvenlik önlemlerini almışsınız ama yanlışlıkla bir hata yapmışsınız. Bir konfigürasyon hatası yüzünden bir zafiyet ortaya çıkmıştır. Siber saldırgan bu zafiyeti bulup içeriye girebilir ya da kasıtlı olarak bırakılan bir zafiyet sonucunda da yine Sibel saldırganlar sistemimize girebilir. Bilgi bu kadar değerli olmaya başlayınca ve bilginin e, üzerinden artık gelir elde etmeye başlayınca... ...kurumlar e, bilgi güvenliği standartları karşımıza gelmeye başladı. Bu standartlar çok çok eskilerden beri var. Hatta internetin ilk zamanlarına kadar dayanır. Niye? Çünkü o zamanlarda bilgiye e, saldırı oluyordu. Bugün de saldırı oluyor. Bugün çok daha fazlasını görüyoruz. ve Bir noktadan sonra artık o bilgiyi korumak zor bir hale geldiği için... Belirli standartlar koymaya başladı. Devletler tarafından veya kurumlar ya da örgütler tarafından bu standartlar hayatımıza girdi. ISO 27001 bu standartlardan bir tanesidir. Bilgi güvenliği yönetim sistemi olarak geçer. Uluslararası denetlenebilen tek standarttır ve e, yeterli orantılı güvenlik denetimlerinin seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Birçok kurumda zaten ISO 27001'e tabi olmak zorundadır ya da tabi olmak zorunda kalır. Örnek verelim. Avrupa Birliği ile iş birliği yapacaksınız. Avrupa Birliği'ne bir mal, bir ürün, bir değer satacaksınız. Avrupa Birliği der ki arkadaşım şu şu şu standartlara uyman lazım aksi takdirde ben seninle iş yapmam der. Ya da Türkiye'de bir kurumsunuz bir iş yapacaksınız, bir ürünü elde ettiniz veya bir hizmet sunuyorsunuz. Devletin koyduğu bazı yasalar, önemli standartlar vardır. Bu standartlara uymadığınız zaman maalesef bu işi yapamazsınız. Mesela PCI DSS de bunlardan bir tanesidir. Kredi kartıyla işlem yapan tüm üye yerleri ve bankalar için geçerli bir sistemdir. Yani eğer sen kredi kartıyla bir ödeme işlemi yapıyorsan e, kredi kartı bilgilerini saplıyorsan e, PCI DSS standartına uyman gerekiyor. Aksi takdirde seni bu standarta uymadığı için e, bu hizmeti yapmana veya bu ürünü e, üretmene izin vermezler. E, bilginin değeri de o kadar çok fazla artmaya başladı ki bir noktadan sonra farklı farklı iş kolları da çıktı ve e, farklı farklı iş kollarına göre bilgi standartlar hayatımıza girdi. Yani ISO 27001'in görevi artık farklı. PCI DSS'in görevi farklı. ITIL'in görevi farklıdır. ITIL dediğimiz standartsa genelde BT kullanıcıları ve BT bölümleri arasında başarılı bir şekilde iletişim kurulmasını sağlar. Orada da birini özellikler, belirli şeyler vardır ve her standartın kendine özgü bir sektörü vardır. Bunun sayesinde de bu sektörlerin gelişmesi, büyümesi sayesinde de farklı farklı alanlarda farklı farklı standartlar görmeye başladık. Aslında bu standartların koymasının en önemli amacı bizim bilgiyi korumak ve siber saldırganlara karşı biraz daha güvenli olabilmemiz içinmiş. Bilgi güvenliğinin e, öneminden biraz bahsetmek istiyorum. Burada güzel bir örnek var. Beyaz Saray eski siber güvenlik uzmanı Richard Clarke'ın güzel bir sözü var. Onu koymak istedim. E, es, şöyle bir konuşması vardı. Casus Luka çok kolaylaştı. Washington'daki Rus Elçiliği'nde çalışan bir KGB ajanının bir FBI ajanını ayartması eskiden çok zordu. Ama şimdi hiçbir risk olmadan binlerce sayfa çalabiliyorsun demişti. Bu da ne demek istiyor? Şunu söylüyor. Diyor ki, biz diyor bir sürü ajan yetiştiriyoruz, emek veriyoruz. 20 yıl belki 30 yıl boyunca o adamları yetiştiriyoruz. Sonunda karşılığında bize bir bilgi getirsinler diye götürüp onları belirli yerlerde görevlendiriyorduk. Bu iş çok zordu. Tespit edildikleri zaman bütün emeğiniz, bütün harcamanız, bütün tecrübeniz her şey çöpe gidiyordu. Ama artık buna gerek yok. Niye? Çünkü şimdi hiçbir risk almadan binlerce sayfa veriyi çalabiliyorsun diyorlar. Aynı şekilde e, bizim eskiden Sinok'ta e, bir kulemiz vardı diyor. E, evet Amerika'nın Sinok'ta Rusları dinlemek için bir tane telsiz kulesi vardı. İnternetin olmadığı zamanlar. Orada radyo frekansları da kullanılıyordu iletişim için. Rusları adamlar o telsiz kulesindeki Rus konuşmalarını dinleyerek e, istihbarat elde etmeye çalışıyorlardı. Şimdi artık buna ihtiyaç yok diyor. Ben diyor e, NSA'nin e, kampüsünden bütün dünyadaki internet tarafını izleyebiliyorum. Tabii bu konuşmasını yaptığı zaman biz gidip geçmiştik. Hatta şey demiştik ya böyle şey de olmaz falan bütün dünyayı dinliyorlar, ha ha ha fikiri diye gülmüştük ama e, Wikileaks'te ortaya çıktı ki adamlar gerçekten de bütün dünyayı dinliyorlarmış ve bunu dinlemek için de büyük yatırımlar yapıp veya bazı üreticilere büyük baskılar uyguladıklarını da gördük. <gülüyor> Türkiye'de durum nedir diye sorarsanız, Türkiye'de bilgi güvenliği açısından atılan en önemli adım 2013-2014 yıllarında ortaya çıkan Ulusal Sibel Güvenlik Eylem Planı'dır. Bu eylem planı sayesinde artık bilgilik korunması çok daha e, kolay bir hale geldi. Bir, biraz daha bu işlerin standartları oturduğunu gördük. Hatta e, birçok kritik sektördeki kurumların, e, siber olaylara müdahale ekiplerinin kurulmasından tutun da bugüne kadar birçok atılmış adımı görmeye başladık. E, en önemli adım 2013 yılındaki Ulusal Siber Güvenlik Eylem Planı olarak görüyoruz. Bugün hayatımızda artık KVKK gibi bir, standart da var. Loglama kanunu dediğimiz bir kanun gibi çok önemli şeyler de var ve bunların hepsi aslında o bilgiyi korumak için yapılan atılan adımlardan bir tanesidir. Gelelim siber dünyaya. Siber yani kelimesine. Siber kelimesi altyapısı, bilişim sistemleri olan ve gerçek hayatın gölgesi nitelindeki bir yaşamdır. Biz genelde özellikle de 40 yaşın üzerinde, benim gibi 40 yaşın üzerinde olan insanlar genelde bir gördükleri zaman hemen Hatta sanal dünya siber alem veya sanal alem şeklinde bilir veya kullanırdık siber güvenlik ise bizim bu dünyadaki buradaki varlıklarımızın, buradaki hesaplarımızın buradaki verilerimizin güvenliği yani bizliliğini korumak bütünlüğünü sağlamak ve erişebirliğini sağlama konusu olarak tanımlanır bilgi yani dediğimiz şey ise biraz daha teknik onun standartları belli, keskin çizgilerle ayrılmış bir kavramdır ee, siber güvenlik ve bilgi güvenliği çoğu zaman birbirlerinin yerine kullanılsa da e, birbirlerinden farklı olduğunu, siber güvenliğin daha soyut, daha geniş bir kapsamda olduğunu da altını çizmek istiyorum. Siber saldırılara bakalım. Kişiye, şirket veya kurumun bilgi sistemlerine, iletişim altyapılarına yapılan planlı ve koordineli saldırıları biz siber saldırı olarak tanımlıyoruz. Yani siber saldırılardaki fark şu, kullanılan saldırı, yapılan saldırının elektronik sistemler üzerinden gerçekleşmesidir. Bu saldırılar sonucunda ticari, askeri veya politik gibi amaçlarla yapılıp yine buralarda birçok veri çalma, istihbarat elde etme veya zarar verme gibi sebepleri görebiliyoruz. Siber savaş dediğimiz kavram ise biraz daha farklı. Bu saldırıların yani planlı ve koordineli olarak yapılan bu saldırıların ülkeden ülkeye yapıldığı durumda ortaya çıkıyor. Amerika'dan Çin'e kadar, Rusya'dan tutun da Gürcistan'a veya İspanya'ya kadar birçok ülke bu siber saldırıları alarak bir siber savaş e, kavramını ortaya çıkartmış ve bu savaşta cephe açmış durumdalar. Biz düne kadar devletlerin güvenliği için e, kara, hava, deniz ve uzay ordularının kurulduğunu ve bu cephelerin açıldığını biliyorduk. Bugün artık beşinci bir cephe var. Bu beşinci cephede de bir siber savaş söz konusu oluyor. Bu beşinci cepheyle biz siber dünya olarak tanımlıyoruz. Peki gelelim biraz da hackerlara. Şu hacker dediğimiz adam kimdir, nedir? E, bunların motivasyonları nelerdir? Biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum. Hack dediğimiz şey aslında bir sistemin zaaflarını, açıklarını bulma işlemindir. E, hack dediğimiz bütün kavram aslında bundan ibarettir. Hacker dediğimiz kişi ise bir sistemin zaaflarını, açıklarını bulabilen kişilere e, verdiğimiz ünvandır. Şimdi... Hacker dediğimiz zaman herkesin aklına kötü kavram gelir ve genelde hırsız, çalan, zarar veren tipler akla gelir. Bu yanlıştır. Hacklemek veya hacker kelimesi basının öne, önümüze servis ettiği haberler sebebiyle, sosyal medyada gördüğümüz... E, e, bilgiler veya olaylar nedeniyle kötü bir anlam kazanmıştır. Aslında hacker dediğimiz adam kötü bir adam değildir. Hacker dediğimiz adam sistemleri iyileştiren, zarfları bulup üreticilere bu sistemleri daha iyi, daha güzel yapabilmelerini sağlayan yetenekli insanlar olarak tanımlıyoruz. Hackerlar açısından da bilgi çok önemli. Özellikle de kötü niyetle hackerlar açısından da bilgi güvenliği çok çok önemli olduğu gibi bilgi de artık çok değerli bir hale geldi. Çünkü bir sizde sisteme sızmayı planlayan hacker'ın yapacağı ilk iş düzenli bilgi toplamaktır. Yani biri sizin kurumunuza saldırmak istiyorsa, kurumunuzdan bir veri çalmak istiyorsa ya da kurumunuza zarar vermek, bütün verilerinizi silmek, iş süreçlerinizi devre dışı bırakmak istiyorsa ilk yapacağı iş emin olun bilgi toplamaktır. Çünkü bilgi toplama hacklemenin ilk adımıdır. Başarılı olabilmesi için çok gereklidir Ne kadar çok aklınızda doğru bilgi toplarlarsa, altını çiziyorum, o kadar etkili ve başarılı siber saldırı yapabilirler. Hackerların en önemli avantajları budur. Ve e, günümüz internet dünyasında artık bilgi toplamak çok daha kolay bir hale geldi. E, i̇nternet bu kadar yaygın olmadan önce hackerlar ne yapıyorlardı? İşte patrolarınızdan tutunmak, kredi kartı bilgilerinize kadar bu tarz şeyleri bulabilmek için çöklerinize karıştırmaktan, sizi takip etmeye, gittiğiniz yerleri izlemekten tutun da okuduğunuz kitaplara kadar birçok medya fiziksel dünyada e, elde etmeye çalışıyorlardı. Artık buna gerek yok. Niye? LinkedIn bir tane dünya var, bir sosyal var. E, hangi pozisyonda çalıştığınız, hangi şirkette çalıştığınız, daha önce nelerde çalıştığınızı yazıyorsunuz. Facebook diye bir e, dünya var, açıyorsunuz. Şampiyon Galatasaray diye çat çat bağırdığınızı görüyorlar. E, akrabalarınızı bulabiliyorlar. Twitter dediğimiz bir mecra var, dönüyoruz. Orada da ilgi alanınızı afişe ediyorsunuz, sevdiğiniz şeyleri afişe ediyorsunuz, siyasi görüşünüzü, sevdiğiniz sanatçıları afişe biliyorsunuz. Bu tarz bilgiler aslında hackerların için büyük bir e, nimet halinde ve bu bilgiyi toplayarak ilk adımı atarlar, daha sonra da e, sistemlere sızmaya çalışırlar. Aslında hacker dediğimiz adam teknik beceri sahibi, problem çözmekten zevk alan ve sınırları aşan kişiler olarak tanımlıyoruz. Her şeyi özellikle de görünüşteki o anlamsız detayları, oradaki gizlilikleri, tuhaflıkları yeni özellikleri, zayıflıkları keşfetmek için derinlemesine inceleme yapabilen insanlardır. Biraz da araştırma tarafı güçlü olan insanlardır. Biz normalde baktığımız zaman bir sisteme veya kullandığımız zaman bir sistemi bir gariplik görmeyiz ama onlar farklı bir bakış açısıyla bakıp bu garipliği e, rahatlıkla görebilirler. Bunu da şöyle bir örnekte anlatmak istiyorum. Bu haberi birçoğunuz görmüşsünüzdür. Bir ATM cihazına e, yırtık paralar e, dolduruluğu e, görülmüştü ve sonunda e, saldırganı yakaladılar. Bu olay da şöyle gerçekleşiyor. E, ATM cihazlarını biliyorsunuz. E, parayı koyarsınız, parayı içeriye alır, üzerindeki güvenlik şeritlerini okur fotoğrafını çeker. Bunun kaç lira olduğunu, 100 mü, 200 mü, 10 mu, 20 mü bunu tespit eder. Güvenlik dolamasından da geçtiyse yani içeriye parayı alır ve hesabınıza yatırma işlemine başlatır. adamın bir tanesi işte aslında hacker dediğimiz adam bu adamdır. Bunun bir zafiyetini tespit etmiş. Ne yapmış? Emin önüne gidiyor, sahte 100'lük ve 200'lük banknotlar alıyor. Ee, gerçek 10 lira, 5 lira ve 20 liranın üzerindeki güvenlik şeritleri var ya, o dik ve şeritler uç ve şeritler, onları makasla kesiyor, sahte 100 liranın üzerine yapıştırıyor. Adamdaki bakış açısına bakın. Ee, sonra bankamatiğe veriyor. Bankamatik çat diye parayı kabul ediyor. Niye kabul ediyor? Çünkü bankamatik parayı kabul ederken, baktığı yer bir, güvenlik şeridi, iki paranın fotoğrafına bakmak. Şimdi paranın fotoğrafı yüz TL, 100 TL, Güvenlik şeridi 10 TL'nin üzerinde 2 güvenlik şeridi ama gerçek bir güvenlik şeridi. Doğal olarak da para yıkabilir içeriye alıyor. Tabii bu adam bu denemeyi yaparken onlarca bizlerce para e, yapıştırıp yapıştırıp kesip kesip içeriye koyuyor. Hepsini de aynı bankamatikte denemiş. Bankamatikte görevli olan yani para koyan ve paraları çeken e, görevliler de bunu fark edince... Durumu bildiriyorlar, bankamatik izleme alıyorlar. Bu abini kesik kesik paraları içeriye COVID'ünü fark ediyorlar ve abiye enseliyorlar. Aslında hacker dediğimiz adam böyle bir adamdır ve bizim bakış açımızla değil kendi bakış açılarıyla bu zakiyetleri keşfedebilen insanlarda diyebiliriz. Cracker yanlış kullanılarak kötü, zamanda, kötü e, zamanla kötü bir anlam e, katılmaya başlandığından bahsetmiştim biraz önce. Bilgisayar konserlerini tanımlamak için bir noktadan sonra artık cracker tanımı oluşturulmuştur. Kırıcı e, adam şeklinde tanımlamışlardı. Tabii bu tarih 1985'ten bahsediyorum. E, o zamanlarda internet vardı, Amerika'da vardı, bugün de var ama bugün çok daha gelişmiş. O zamanlardan beri gelen bir kavramdır. E, hacker terimi e, çok fazla e, kötü anlam katıldığı için hackerlar isyan ediyorlar. Diyorlar ki ya arkadaş biz sistemlerdeki bug'ları bulup üreticilere e, bildiriyoruz. Biz bunun için para alıyoruz, bunun için maaş alıyoruz, kurumlarda bunun için çalışıyoruz. Biz bu adamlar değiliz deyip isyanları sonucunda ortaya çıkartılmış bir tanımdır Ama bugün de dahi olsa e, basın sayesinde halen daha hacker dediğimiz adamları kötü niyetli, zarar veren insanlar olarak tanımlıyoruz. Gelelim veri sızıntılarına. Hem ulusal hem de uluslararası olarak birçok veri sızıntısı veya birçok veri ihlaliyle karşılaştık. Geçtiğimiz yıl, 2020 yılında bunun çok daha fazla örneklerini gördük. Bugün de dahi bunlar devam ediyorlar. 2021'in ilk zamanlarından beri birçok veri sızıntısı veya veri ihlaliyle karşılaştık. Yemek katı bunların bir örneğidir. Facebook, LinkedIn, Clubhouse gibi sosyal ağlarda da birçok sızıntı oldu. Ve global dünyada birçok, birazdan örneklerini vereceğim, markanın da veri sızıntıları olduğunu veya veri ihlali olduğunu görmeye başladık. Artık hackerlar verileri silmiyor, indeks atmıyorlar. Eskiden hacker dediğimiz adam, biraz ego tatmini yapmak, biraz adını duyurmak için internet sitelerinde bir zafiyet buldukları zaman veya sunucularda bir zafiyet buldukları zaman hemen gidip oraya Hackett Bay işte Hamza yazarlardı ya da Hackett Bay Ahmet yazarlardı ya da nüklelerini yazarlardı. Bugün artık bunu yapmıyorlar. Niye? Çünkü veri çok daha önemli. Bilgi çok daha önemli bir hale geldi ve artık onlar hiçbir şeyi fark ettirmeden o veriyi çalıyorlar. Siz... İçeriye girdiklerinden habersizsiniz, veriyi kopyadıklarından habersizsiniz. Ortaya çıkana kadar yani o yayılan, yayılmaya başlayıncaya kadar o verileriniz bundan haberdar olamıyor biliyorsunuz. Yapılan araştırmalarda 2 ay, 3 ay gibi sistemlerde hatta 6 ay, 8 ay, 10 ay gibi sistemlerde saklandıklarını bu sistemlere zarar vermeden sadece dinleme yaptıklarını veya sadece veri kaçırdıklarını da ortaya koymakta maalesef. Çünkü veri çok daha değerli bir hale geldi ve onlar da artık bu verileri çalıyorlar, satıyorlar ve paylaşıyorlar. Bunun birkaç örneğini göstermek istiyorum. Bu e, forumlardan bir tanesi, hacker forumlarından bir tanesi, daha doğrusu kötü niyetli hackerların e, oluşturduğu forumlardan bir tanesi. Orada geçenlerde yayınlanan, Facebook kayıtları adam gördüğünüz gibi Facebook'un 533 milyon kaydını ele geçirdiğini ve bunların 106 ülkeden oluştuğunu Telegram adresiyle iletişime geçerek bu verileri sattığını belirtmişti. İlk olarak böyle ortaya çıktı. Gerçekten de bu verilere baktığımız zaman adamlar verileri toplamışlar ve bunları satışa çıkarttıklarına şahit olduk. Uzun bir sürede satışta kaldığında gördük. Tabii bunun bir de gerisi var. Bu satıştan önce bu adam bu verileri aldı, sattı, dolaştırdı, birliğiyle paylaştı. Bir noktadan sonra artık kendi de elden çıkartmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Yani bu ana geldiğiniz an, forumdaki bu yazıyı gördüğünüz andan itibaren o veri çoktan birçok yere dolaştığını söyleyebiliriz. Bir diğer örneği. Türkiye'de bir üniversiteden e-posta ve e passörlerine ele geçirmiş. Örneğin de yazmış adam linki de burada tıklayıp indirebilirsiniz şeklinde, Herhangi bir ücretle talep etmeden tıklayıp almanızı sağlayan bir paylaşım yapmış. Dediğimiz gibi hackerlerin motivasyonlarına da birazdan değineceğim. İlla para kazanmakta olmayabiliyor amaç. Bir diğer örnek, 35 bin kredi kartı bilgisi, yine bu illegal hacker forumlarından aldığımız bir örnek. Türkiye'deki bir tatil firmasını ele geçirmişler, daha dursuz sızmışlar. Adamların belki hala da haberi yok, ismini bilmiyoruz kimdirler, ne diller, ne değildirler ama adamlar kredi kart numaralarını, 35 bin kredi kart bilgisini Ruslar satışa çıkartmışlar ve 3 bin dolara bu kart bilgisini de satıyorlar. Şimdi şöyle bir soru gelebilir. Ya 35 bin tane kredi kartı bilgisi çalıp, çalıp 3 bin dolara satmanın ne manası var? Hani böyle bir saçmalık mı olur? Ee, şöyle düşünün. Şimdi adam başına bela almak istemiyor. Sızmış, veriyi çekmiş. Kimseye de fark ettirmemiş. O kredi kartını kullandığında yakalanma riski var. Adam diyor ki ben bunları kullanmıyorum. 30, 3 bin dolar bana para verin, Ben size 35 bin kişinin verisini vereyim. Siz isterseniz 300 bin dolar kazanın Umarım da değil, diyebiliyorlar. Bu tarz bakış açıları da var. Bir diğeri yine illegal forumlardan biri bu Türkçe illegal forumların Türklerin oluşturduğu, Türk ekarlarında daha doğrusu kötü niyetli Türk ekarların oluşturduğu bir forumdan ekran görüntüsü. Burada da gördüğünüz gibi hesapları satıyorlar. İşte 10 adet Facebook hesabı, 20 adet LinkedIn hesabı, 70 adet e, Netflix hesabı, 200 adet bilmem ne hesabı vesaire vesaire vesaire şeklinde satışları da görüyoruz. 1 dolardan 10 dolara, 10 dolardan 100 dolara farklı farklı ücretlerle verdikleri hesaplar bu. Bunlar da ücretli üyelikleri olan sistemler. Bu sistemlere sızmışlar, bu hesapları ele geçirmişler veyahut bu kişilerin zaaflarından yaralanmışlar, bu kişilerin bilgisayarlarına ele geçirmişler. Buradaki hesaplarını çalmış da olabiliyorlar. Baktığımız zaman son birkaç yıla çok büyük veri sızıntıları olduğunu görüyoruz. Adobe'nin 2013 yılındaki 153 milyon kullanıcı kaydı var mesela. Bir arkadaş sitesi global dünyada, uluslararası bir firma, 2016 yılında 412 milyon hesap çaldırdı. Kanva'yı bilirsiniz, hepiniz kullanmışsınızdır, benim de mesela <gülüyor> hesabım vardı. 137 milyon kullanıcı hesabı 2019 yılında ortaya çıktı, ele geçirilmiş. eBay yine e, popüler alışveriş sitelerinden bir tanesidir. 2014'te 145 milyon kullanıcının hesabını çaldırdı. Fax, e çok büyük zararlar gördü. E, 147 milyon civarında bir tüketicinin hesabını çaldırdılar. Gibi gibi gibi böyle birçok veri sızıntısı olduğunu görüyoruz. Bunların daha da geçmişi var. Yani 2000 yılında da bu vardı, 2011'de de vardı. 2019-2020'ye geldiğimiz zaman da değişen çok bir şey yok. Burada gördüğünüz firmalar dünya genelinde çok büyük firmalar ve bunların gerçekten de çok büyük güvenlik yatırımları olan firmalar olduğunda altını çizmek istiyorum. Ve şunu da çok net olarak söylemek istiyorum. Dünyanın en güvenli firması da olsanız yine de bir veri sızıntısına veya veri ihlaliyle karşılaşabiliyorsunuz. Ee, bu da zaten bunun bir ispatıdır. Microsoft'u düşünün veya Nintendo'yu veya LinkedIn'ı veya eBay'ı milyonlarca dolarlık güvenlik önlemi alıyorlar. İçeride çalıştırdıkları siber güvenlik uzmanları gerçekten de dünyanın sayılı, sayılı insanlarından bir tanesidir. Ama yine de bu tarz veri sızıntılarıyla karşılaşabiliyorlar. Ee, çünkü internet dünyasında altını çiziyorum. %100 güvenlik diye bir şey yoktur. Biri gelip zaten size şu ürünü al, şu antivirüsü kullan, şu uygulamayı kullan, şu donanımı satın al, %100 seni korur diyorsa emin olun yalan söylüyordur. Böyle bir dünya yok. %100'e yaklaşabilirsiniz ama hiçbir zaman %100 olmayacaktır. Bunu da altın çizmek istiyorum. LinkedIn'ın hack vakasından biraz bahsetmek istiyorum. İş dünyasının popüler sosyal alanından bir tanesidir. Rus hackerlar... 6,5 milyon şifreyi çaldılar ve Rus forumlarından önce satışa çıkarttılar sonra da paylaşımı açtılar. Tabii bu duyulmaya başlayınca linkten bunu ifraz ettiler. Hayır dedi böyle bir vaka yaşanmadı bizde dedi. E, Ruslar tabii bunu duyunca e, forumlardan bu sefer datayı e, bu şekilde internete yayınladılar. E, sağ tarafta gördüğünüz kapattım. e posta adresini sol tarafta da heşlenmiş yani şifrelenmiş kırk doğalmış. Bizim text şifrelerimiz. Ee, tabii e, bunu görünce, ispatı da bu olunca LinkedIn çıkıp tü, e, hesabından, e, Twitter hesabından e, 2012 yılında özür dilemek zorunda kaldı ve şunu söyledi. Dedi ki, evet takımımız inceledi. Gerçekten de heklermişiz ama hani biraz daha içiniz rahat olabilir. Buradaki şifre açık metin değil. Herkes okuyamıyor şifrelerimizi. Bunlar kripto almış metinler. E, halbuki bunların da e, kırılabileceğini de altını çizmek istiyorum. Yani bu kadar e, ee, şey bir açıklamayla da geçiştirilebilecek bir durumda olmadığını altın çizmek istiyorum. Bir diğer örneğin son zamanlarda karşımıza gelmekti vakası. Ee, maalesef ki bütün dünyadan o biraz önce verdiğimiz örnek gibi e, datanın toplandığı ve e, satıldığına yine şahit olduk. O dataları incelediğimiz zamanda e, doğum tarihinizden tutun da Facebook hürrelerinize e, çalıştığınız şirketlerden tutun da ee, pozisyonlarınıza kadar hemen hemen her şeyinizin çaldıklarını gördük. Bu datayı da incelediğimiz zaman e, aslında bunun bir hack vakası olmadığı ortaya çıktı. Bir veri sızıntısı da değildi, bir veri ihlali de değildi. Bu tamamen e, belirli kriterlerde yazılmış, özel yazılımlarla çekilen bir dataydı. Sonuçta LinkedIn hesaplarımız genelde publiktir. E, public olarak yayınladığımız her şeyde ele e, birileri elde edebilir. Bu adamlar da veya bu adam da artık kimse bir grupta olabilir, bir kişi de olabilir, bir hacker e, sistemi e, grubu da olabilir. Bu adamlar bu datayı bir şekilde LinkedIn'den çekmişler. Tam e, 2 milyon civarında datayı e, Türk e, sızdırdılar. Bu 2 milyon datayı da incelediğimiz zaman public olan hesaplardan çekilen veriler olduğunu gördük. Yani illa ortada bir veri sızıntısı veya veri ihlali olmasına da gerek yok. İnternette, public bir dünyada, public olarak paylaşımlar yapıyorsanız, adınızı, soyadınızı, doğum tarihinizi, e-postanızı veya telefon numaranızı herkese açık olarak yayınlıyorsanız, bunların hepsi de toplanıp bir veri tabanı haline getirilip internet dünyasında da satılabilir. Çünkü bu veriler gerçekten de değerli veriler. Facebook vakası, en son yaşadığımız Facebook vakasından bir örnek vermek istiyorum. Burada da gizlemek zorunda kaldım. Kimse e, şey yapmasın diye. Sadece Şamlı oldu, kendi soy ismimi aradım. E, bunların arasında var mıdır diye bakmış, bir kardan şeye baktığım zaman vardı. Burada da ne vardı? Adı, e, cep telefon numaranız, adınız, soyadınız, e, e-mail adresiniz, e, bunun yanı sıra lokasyonunuz, bunun yanı sıra diğer bilgilerin yer aldığını gördük. Buradaki vakada... Şöyle bir vakaydı. E, Facebook da buna itiraz etti. Bu bir hack vakası değil. E, bu bir işte e, veri toplama e, vakası demiştiler. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Şimdi LinkedIn bu kadar datayı e, sisteminde tutuyor. Eyvallah. Ama birileri o datayı çekerken bunun da bir önlemini alamıyorsa yani 3 veri çeksin, 5 veri çeksin, 30 veri çeksin de 2 milyon, 5 milyon, 10 milyon gibi bir kaydı çekebiliyorsa burada bir soru işareti var demektir. Bu da aslında bir ...zafiyet olduğunu doğruluyor. Facebook'ta da aynı şey vardı. Bu da bir zafiyetti. Ee, şöyle bir zafiyetti. Ee, Facebook e, geçtiğimiz yıl... ...telefon numarası üzerinden... E, ...elde edebilen verileri... E, ...bir zafiyet doğrulduğunu açıklayıp... E, ...bunu kapattılar, yamadıklarını belirttiler... Ee, tabii o zamana kadar e, hiç kimse bu veriyi çalmadı mı? Demek ki hackerların elleri de boş değil. O veriyi bir zaman sonra çalmışlar ki e, burada da gördük. Türkiye'de dahil olmak üzere e, birçok ülkenin verilerini bu şekilde çekmişler. E, bu zafiyet kapatılmadan önce cep telefonu numaraları üzerinden bazı verilere ulaşmışlar. Yine soru burada aynı şekilde geliyor. E, bu kadar veri çekilirken Facebook neredeydi sorusunu her zaman sormakta gerekiyor. Facebook bunu bir hack vakası olarak açıklamasa da yine bir zafiyet olduğunu da söyleyebiliriz. Yine son zamanlarda karşımıza geçen bir Cloudhouse vakası var. Biliyorsunuz sadece iPhone'lar açılan yeni bir sosyal ağ, sesli olarak artık insanlarla konuşabiliyoruz. Bu vakada da yine benzer bir şey gördük. Verileri incelediğimiz zaman ID'si, adı, soyadı, profil fotoğrafı, user Twitter adresi, Instagram adresi, takipçi sayıları takip eden kişi sayısı, hangi hesabı hangi tarihte açtı ve onu e, kim e, davet etti o sosyal onun bilgileri yer alıyordu. E, burada da Clubhouse'un açıklaması şu oldu, bu bir hack vakası değil dedi. Evet bu bir hack vakası değildi. İncelediğimiz zaman da burada e, bir veri çekme vakası olduğunu gördük ama bu da aslında bize afiyet doğurabilir. Çünkü e, bizim bu verileri çekmeye kalksak 3-5 veri, 10 veri zor çekeriz ama adamlar bir şekilde sistemde bir zafiyet bulmuşlar ki bu kadar insanın, milyonlarca insanın datasını çatır çatır çekmişler. Ee, ve bu datayı da yine internet üzerine açtıklarını gördük. Şimdi gelelim hackerlara. Tekrar dönelim bu arkadaşlara. Kimdir bu adamlar? Bunların motivasyonları nelerdir? Hangi teknikleri kullanıyor? Biraz da buna bakalım. Şimdi 2016 yılında yapılan araştırmaya göre hackerların motivasyonlarına bakılmış. Ee, %60'ında siber suç işleme Motivasyonu var. Yani adamın derdi suç işlemek. Sokaktaki önümüzü kesip bıçak çeken serseriden bir farkı yok. Adamın derdi bir yerlerde suç işlemek ve bu suçu işlemek için de her türlü şeyi yapabiliyor. %60'ın bu motivasyon olduğunu görüyoruz. E, %27'sinde hacktivizm dediğimiz bir e, durum var. Birazdan açıklayacağım onu. Artık hackerlar e, belirli noktalarda belirli şeylere itiraz edebiliyor ya da bir fikir altında toplanıp Sırf o fikri hayata geçirmek ya da seslerini duyurabilmek için de hacklemeler yapabiliyorlar. %27'sinde de bunu görüyoruz. Sonrasında siber espiyonaj ve siber savaşları görmeye devam ediyoruz. Peki bu adamların kullandıkları teknikler nelerdir sorusuna bakalım. Ee, orada da %34'ünün kullanmış olduğu tekniği test edemiyoruz. Şimdi şu var, ee, işletim sisteminizin bir zafiyeti var. Mesela Windows kullanıyoruz veya Mac kullanıyoruz ya da Linux kullanıyoruz. Bunların mutlaka zafiyeti çıkıyor değil mi? Update'ler de bu yüzden geliyor zaten. Windows sizi çat uyarıyor. Diyor ki yeni bir update'im geldi. Kur, e, Linux kullanıyorsunuz. O da yine aynı şekilde. Her ay mutlaka bir tane update alıyorsunuz. Mac yine aynı şekilde. Her ay mutlaka bir update geliyor size. Bu update'lerin gelmesinin sebebi içeride ya bir zafiyet vardır ya da bir güncelleme yani iyileştirme vardır. En önemlisi zafiyet olması. İçeride bir zafiyet bulunuyor. Keşfediliyor. Ortaya yayılıyor. Bunu üretici firma öğreniyor ve sistemini buna göre güncelliyor. Fakat şu var, %34'ünü kullandığı tekniği bilmiyoruz. Yani bu %34'ü bir zafiyet bulmuş. O zafiyetten yararlanarak bir teknikle saldırı yapıyor ama hiç kimsenin bu zafiyetten haberi yok. Bu çok çok kritik bir durumdur. de DDoS saldırılarını görüyoruz. DDoS saldırıları bilgi güvenliğinin erişebilirlik birleşenine saldıran bir ee, siber saldırı tipidir. DDoS saldırılarında amaç hizmet vermenizi engellemektir. Yani bir sunucunuz var, bir web sayfanız var. Ya da işte bir mobil uygulamanız var veya benzer bir şeyiniz var. Adam bunun sunucusunu tespit ediyor. Buraya saldırıyor, büyük bir veri paketi gönderiyor. Sizin hizmet vermenizi engelliyor ve kullanıcılar artık e, sisteminize bağlanmadığı için hiçbir işlem yapamıyorlar. E, en tehlikeli dediğimiz siber saldırı türlerinden bir tanesini görüyoruz. %13'ün de... 13 hesap ekleme var. %10'unda defacement, %7.4'ünde de hedefler ataklar görüyoruz. Bakın burada malware dediğimiz zararlı yazılımlar falan onlar çok daha küçük bir yüzde. De. Aslında burada büyük bir alanda çok daha kritik şeyler bizi bekliyor diyebiliriz. Bir diğer örnek de Game of Thrones'tan vermek istiyorum. Biliyorsunuz çok popüler filmlerden bir tanesi, dizilerden bir tanesiydi. E, 7. sezonu bir anda e, 4. bölümün internete düştüğünü gördük. Daha yayınlanmadan önce internete düştüğünü gördük. Nasıl olduğunu bu sorusunun cevabının arkasında hackerlar vardı. E, ve onu sızdıran hacker e, sadece ve sadece sevgilisini mutlu etmek için yaptığını söyledi. Yani sevgilisi Game of Thrones'un hastası. Çok bekleyememiş. O da onu mutlu etmek için gidiyor. Game of Thrones sunucularına e, e, sızıyor. 4. bölüm çalıyor. Sevgilisini izletiriyor. Yani hacker'a sen niye sızıyorsun e, e, Suç işliyorsun ya da sen niye saldırıyorsun, sen niye verileri bozuyorsun sorusu da manasız kalıyor. Çünkü adamın herhangi bir motivasyon kaynağı olabilir. Bu motivasyon kaynaklarından bir tanesi de sırf sevgisini mutlu etmek için sisteminizde sızması da olabilir maalesef. Ki. Motivasyonlara devam edelim. Siyasi veya sosyal noktalarda çok birleşiyorlar. Yani hükümetlerden, politik adıcılardan, toplumdan veya büyük marka şirketlerden, güncel olaylardan her şeye yönelik eleştirilerini, veya işte desteklerini ya da itirazlarını e, ifade etmek için saldırabiliyorlar. Bu olgu altında toplanıp e, bir anda siber saldırı yaptıklarını gördük. Aktivizm dediğimiz şey de buna benzerdir. Genellikle heyecan arayan veya yanlış olduklarına inandıkları şeyler için, mesela çevre, mesela ekoloji ya da işte dönüyorum bir tarafta insan hakları veya bambaşka bir şey, e, bir herhangi bir fikir altında birleşip, bunun illa siyasi, sosyal olmasına veya işte illa resim bir şey olmasına da gerek yok. Sadece eğlence için bile bir fikir altında toplayıp e, siber saldırı yaptıklarını görebiliyoruz. Ki e, hackerlar birleştikleri zaman çok daha büyük güç ortaya çıkıyor. Finansal kazanç her zaman ortadan. Yani bir şirketlerin artık bilgiden para kazandıklarını biliyorlar. E, bu verilerle çok büyük paralar elde ettiklerini biliyorlar ve bu parayı da artık gözlerini kesilmiş durumdalar. Doğal olarak da ee, siber saldırıların büyük bir e, tarafında finansal kazanç elde etme motivasyonu var. Özellikle de kriptoloktur dediğimiz e, son 9 yıldır başımıza bela olan fikir virüsleri de bunun en e, parlak örneklerinden bir tanesidir. E, amaç para çalmak, kredi kartı bilgileri çalmak, e, veri ilerlerini ortaya çıkartıp bunları alıp satmak ya da bunlardan gelir elde etmek gibi e, durumlar olduğunu söyleyebiliriz. İş rekabeti de artık günümüz dünyasında çok fazla var. Özellikle de bilgiyle rekabet eden kurumların da birbirlerini egale etmek için, devre dışı bırakmak için bu tarz saldırı yapıldığını da görmeye başladık. Ki siber savaşta artık devletler arasında yapılan savaşlardır. 2008 yılında Estonya ve Yunan siber savaşlarını gördüğümüz gibi Rusya arasında, e, sonrasında belirli aralıklarla belli noktalarda yine siber savaş kavramında yavaş yavaş güçlendiğini görüyoruz. Bugünkü dünyada artık çok daha fazla var. Facebook'un sahibi Mark'tan bir örnek vermek istiyorum. Şimdi adam Facebook'un sahibi 2,5 milyardan fazla aktif üyesi var. Milyarlarca dolar bir serveti var. Dünyanın en zengin adamlarından bir tanesi değil mi? E şimdi bu adamın aldığı güvenlik sistemini aşmak kolay değildir. Ama e, adamın bir tanesi sırf ego tatmin etmek için, bakın altın çocuğunu ego tatmin etmek için adamı gidip duvarına şöyle bir mesaj yazabiliyor. Normalde Mark'ın hesabına arkadaşı değilseniz gidip e, duvarına yazı yazamazsınız. Bu adam oturmuş yazmış. Kahil isiminde birisi. E, Merhaba Mark diyor. İşte, Öncelikle özür dilerim e, duvarına yazdığım için. E, hani burada da artistliğin yapıya. Yani. Kusura bakma geldik senin duvarına Yani e, Ama işte bir tane zafiyet buldum. Senin takıma ilettim. Haberin olsun senin de e, deyip. Ee, bu tarz ego takviminin üzerine gittiklerinde görebiliyoruz. Sadece bu mu? Hayır değil. Ee, Birçok yerde Facebook'ta aralarında olmak üzere biraz önce verdiğimiz örneklerdeki gibi e, maalesef ki ufak bir bak ya da ufak bir hata ya da ufak bir zafiyet keşfetinin bütün verileri çaldıklarını, hesaplarıyla geçirdiklerini de görmeye başladık. Ki artık karşımızda sosyal ağlar var ve sosyal medyayı da artık çok iyi kullanmaya başladılar. Bu da onların örneklerinden bir tanesidir. Facebook'ta bir tane reklam çarp diye karşınıza geliyor. Bakın sanki Garanti Bankası'yı işte bu değil. Garanti Bankası'nı taklit ediyor. Şu da ufacık bir iyi fark edebilirsiniz. Ne diyor? İşte 50 TL bonus kazanmak için gel tıkla tıklıyorsunuz. Ee, Garanti Bankası'nı birebir taklit etmiş bir sayfada sizden kullanıcı adı ve giriş bilgilerinizi alıp hesabınızı çalmaya çalışıyorlar. Bir diğeri Ziraat Bankası'na yapılmış. Instagram'da reklamı karşıma çıktı. Hemen ekran görüntüsünü aldım. Burada da yine aynı şekilde e, diyor ki gel 50 para puan kazan, e, Ziraat Bankası'ndan hediye kazan şeklinde e, sizi ağlamaya çalışıyorlar. Tıkladığınız zaman onun e, online bankacılık sisteminin birebir bir kopyası var karşınızda. Kullanıcı adı, şifreniz ve SMS doğrulama mesajınızı alıp sistemimize login alıp bütün hesabı boşaltabiliyorlar. Burada da yine dikkat edeceğimiz şey, bakın sponsorlu reklam diye geçiyorlar. Evet gerçekten de reklam vererek sizi hackleme çalıştıklarını görebiliyoruz. Bir diğer örneği yine yapı kredi için yaptıkları. Burada da ne diyor? Yıllık 750 TL'ye kadar eski aidat ödemelerinizi geri iade ediyoruz diyor. Burada da gitmiş TRT yapı kredi almış. Yapı kredinin böyle bir internet sitesi yok. Adam domain almış. Oraya da tuzağını kurmuş. Siz de geldiğiniz zaman çatı çatır sizi avlamaya çalışıyorlar. Veya sosyal ağlarda işte... Hesabınızda Türkiye Mersin'den giriş yapıldığı görüldü. İşte aşağıdaki bağlantıyı tıkla hemen doğrula, bak hesabını çalacaklar diye sizi paniğe sevk eden, fişik dediğimiz ataklarla da karşımıza çıkabiliyorlar. Bu tarz ataklarla da bizi hedef çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun gibi birçok saldırı var. Birçok e, saldırı türü var. Berkırların aslında bizim peşimizde, bizim bilgilerimizin peşinde olduğunu ve çalıştığımız kurumların, patient olduğunda söylemek istiyorum. Ben şunu burada sonlandırıyorum. Bundan sonra sözü yine Ramazan hocama bırakıyorum. E, ağzına sağlık. E, şimdi bu şeye geçmeden, bütüre geçmeden böyle e, anlattığın şeyler üzerinden biraz bir ufak e, bir sohbet edelim istiyorum açıkçası. Şimdi, Tabii ki anlattığın şeylerin aslında birçoğu bu ekran görüntüleri vesaire falan aslında yani Hamza'nın birebir girip o forum sitelerinden e, çektiği ekran görüntüleri yani dışarıdan birilerinin gönderdiği şeyler değil veriler değil. Bunu öncelikle belirteyim. Ee, yani bir şekilde birazcık araştırınca o forum sitelerine aslında ulaşılabilir e, durumdasınız. E, o paylaştığın ilk e, işte bu Facebook vesaire falan gibi yerlerin içerisinde sızan dataların arasında e, şeyin de olduğunu biliyorum aslında. Bu Türkiye Türkiye.gov.tr'den e, alınmış e, veriler de var. Yani aslında sadece hani bu kurumlardan falan bahsediyoruz böyle ama. İşte Hamza'nın da bahsettiği gibi işte Türkiye'de çıkan bir veri güvenliği da falan olmasına rağmen şu anda Türkiye'de hani en büyük proje diyebileceğimiz aslında dijital alanda ki projelerden bir tanesi olan Türkiye.gov.tr adresi üzerinde E-Devlet Sistemi üzerindeki vatandaşlık verilerimiz de şu an oradaki bir forum sitesi üzerinden şeye açık durumda, yarışma açık durumda. Bilmiyorum, hamza bakma şansın oldu mu oradaki duruması. Henüz oradaki verilere bakamadım ama e, çok ciddi gerçekten de hani bildiklerimize bakınca zaten büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bir de bilmediklerimizi düşünür de iyice kafayı yiyoruz. E, orada da çok kritik veriler var. Geçmişte de yine yaşandı biliyorsun. Yine e, seçmen bilgilerinin e, çalındığını gördük. Benzer şeyler vardı. Hatta o olaya ben çok gülmüştüm. Yani ağlanacak halimize gülmüştüm. Yani bir e, SQL injection, çok basit bir SQL injection zafiyetiyle adamlar bütün databizi çalmışlardı. Bir siyasi partinin adını vermeyelim. E, seçim kontrol sistemi üzerinden. E, maalesef ki bu tarz şeyleri de sıklıkla gördük. Bugün de da halen daha yaşıyoruz ki e-devlet gibi kritik bir yerin de e, verilerinin dolaşması gerçekten de insanı üzüyor. Ya o çok kritik bir şey. Hani zaten o forum sitesine girince böyle orada işte üniversitedir vesaire falan farklı Türkiye'de bildiğimiz web siteleri oralardan sızan veriler olduğunu görünce yani açıklanan veriler var. İşte son zamanda bir tane gene bir e, sipariş verdiğimiz, yemek yediğimiz bir e, siteden gelen e, veriler de çalındı. Mesela herkese açıklandı, duyuldu. Ama orada giden verilerimizde gene gitmiş olduğu yapacak bir şey yok. Ee, bu Hamza anlattı bu işte telefon diye bir kısaca bahsetti aslında orada bu, ee, bu verilerin çalınması noktasında Facebook tarafında aslında ee, orada şöyle kritik bir şey var aslında birçok ülkede şunu yapmışlardı ee, o ülkelerin en çok kullanılan telefon hatları işte Türkiye'de bilinir i̇şte en çok telefon hattı olan e, operatör hangisiyse o operatörlere şeyinden, e, domaininden diyeyim artık, i̇şte 0500 ile başlayan e, alandan, alan kodundan e, saldırı düzenleyip tüm verileri toplamışlardı. E, Türkiye'de de zaten bu Hamza'nın paylaştığı verilerin aslında içerisinde sadece bir tane operatöre ait olan veriler var. Evet içinde... yani adamlar biraz hızlı davrandılar. Zafiyeti kapatılacağını biliyorlardı. Sızdığını biliyorlardı. Ortalıkta karışacağını biliyorlardı. Hızlı davranmak adına ben de bunu zaten ispatlamak için bir de şey yaptım. Azeri datasını da inceledim. Hani sadece Türkiye ile kalmadım. Orada da en popüler e, e, operatörün sadece datası vardı. Başkası yoktu. Ben şanslıyım. O operatörü kullanmıyordum. Benim datam yoktu ama e, maalesef ki 20 milyona yakın insanın e, cep telefonu bilgisi, adı, soyadı, e, mail adresi gibi bilgiler vardı. Bu bilgiler şu an internette çok kritik. E, her türlü yerde satılabiliyor, alınabiliyor veya kullanılabiliyor. ya da saldırı yapmak için dahi kullanabiliyorlar. ya o, o taraf zaten şey, yani bu arada çok e, rakamlardan bahsettik. bahsettiğimiz 3000 dolar vesaire falan gibi şeylerden, yani bu tarz data verileri için e, mesela bir tane sitede şey var, kredi sistemi var, Böyle 8 krediye falan e, şey yapabiliyorsunuz. Dosya indirme linki veriyor. Yanlış hatırlamıyorsam da böyle işte kredi almak için böyle 30 dolar, 40 dolar falan verdiğinizde böyle birkaç tane dosya indirebilecek şekilde 30-50 kredi falan veriyorlar. Yani aslında böyle 5-10 dolarlara şu anda birçok verimiz şeyde açık bir şekilde duruyor. Bir de okudum ama anne hani, sana bir tekrar bir şey yapayım. Tabii doğru mu değil mi? Çok emin olamadım. Bu Facebook tarafında sana işte şey Zuckerberg'in telefon numarasını bulup o telefon numarasının signalde kayıtlı olması vesairesi gibi bir yurtdışı sitelerinde bir gördüm falan ama Türkiye'de çok haber çıkmadı bununla ilgili. E, gördüm yani Zuckerberg signal kullanıyor mudur sence ne diyorsun? Kullanıyordur eminim. E, çünkü signal'i biliyorsunuz biraz daha güvenli bir mesajlaşma sistemi olarak görüyoruz. Şimdi e, mesaj iletirken ne diyorlar hepsi? Güvenlisiniz. Niye? İşte aradaki mesajı kriptolayarak gönderiyorum. Yani bir araya birisi girerse bir siber saldırırken görebileceği, okuyabileceği veri karmaşık bir veridir. Onu çözemez. Gerçekten de kullanmış oldukları algoritmaya baktığınız zaman bugünkü teknolojiyle belki 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl veya 100 yıl uğraşması lazım. 100 yıl sonra o veri hiçbir işe yanamıyor. Eyvallah da bu sıkıntı şurada. E, benden sunucuya gidip sunucudan karşı taraftaki arkadaşıma gidiyorsa o veri Sunucu her şeyi görüyor demektir. Yani sunucuya bir saldırıdan sızdığı anda itibaren bütün her şey bitmiştir. Sinyal bunu engellediğini söylüyordu. Signal ne yapıyordu? diyor ki ben birebir iletişim kuruyorum. Yani arada sunucuya gitmiyorum. Direkt karşı tarafta kontak kuruyorum şeklinde bir karşımıza gelmişti. Ee, bir de Signal'a e baktığımız zaman diğer e, uygulamaların yerine kendileri biraz daha şey e, az veri toplayarak bu işi yapmaya çalışıyorlar. Ama altını çizelim. Şimdi bazıları şunu söyleyecek. Sinyalde görüntülü görüşürsen... Sonuçta kamera izni almak zorunda değil mi? Ses göndereceksen kamera, mikrofon izni almak zorunda. Lokasyon göndereceksen lokasyon izni almak zorunda. Bundan bahsetmiyoruz. Varsayın olarak bizden e, alıp işledikleri verilerden bahsediyoruz. Bu signal tarafta, signalde biraz daha az olduğu için e, doğal olarak tercih sebebi oluyor. Zaten e, yazanlar Ruslardı. Putin'den bayağı bir illallah ettikleri için Putin'in baskısından çünkü orada da çok değerli bir veriden bahsediyoruz yani düşünsenize zok bile kullanıyorsa Amerikan Başkanı da kullanıyordur Ahmet Mehmet de kullanıyordur şimdi büyük bir baskı gördüler kaçtılar nereye kaçtılar? Birleşik taraf emirliklere kaçtılar şu an orada e, devam ediyorlardı diyebiliyorum pardon Telegram de o evet. e, Signal ekibi de yine benzer şeyler e, görmüş Ha bu şu demek bilir, güvendeiz, hayır değiliz. Bunun da altın çizmek istiyorum. Ben Telegram kullanıyorum ama işime geldiği için Telegram kullanıyorum. WhatsApp'ı da dönüp kullandığımda oluyor. Ya da işte dönüp sizlere de döndüğüm oluyor. Bu tamamen kendini biraz daha güvende hissetme algısı diyebilirim. Mark kullanıyordur, kullanıyordur, eminim. O da sonuçta şunu biliyor. Bu sistemler hekleriyor, adamın duvarını yazıyor. Yani şeyini konuşmasını dinleyemesi daha Ötesi yok hocam. Ee, Hamza hocanın ağzına sağlık öncelikle. Ee, kısaca kendimden bahsedeyim. İskender Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 2017 yılı mezunuyum. Mezuniyetimin akabinde e, çeşitli sektörlerde e, çalışma fırsatım oldu. Bunun içerisinde iki yıla yaş, e, yakın Sibel Güvenlik Uzman Yardımcısı olarak kurumlarda hizmet verdim. Şu anda Android Developer olarak e, farklı startuplara destek veriyorum. Sibel Güvenliği de İlgi olarak yakından takip ediyorum. Dört ana konuya değineceğim, siber güvenlikte e, savunma için sahip olmamız gereken gereksinimler, hangi ataklar nasıl gerçekleşir, ilk erişim aşamasında kullanılan yöntemler, e, pandemi sürecinde karşılaştığımız siber saldırılar, kişisel verilerimizin korunması için sahip olduğumuz haklar ve STK'larımızın hem bireysel hem de e, kurumsal olarak e, alması gereken güvenlik önlemleri için e, kısa bir bilgilendirme yapacağım. Siber savunmada ortalama bir kurum 3 kaleme yatırım yapıyor. Bunlardan en önemlisi insan kaynağı, penetrasyon dediğimiz sızma testleri genelde sistemlerin ne derece güvenli olduğunun ölçümünü yapan ekiplerdir, testlerdir. E, atakları ilk aşamada karşılayan ekip monitoring, e, olay ve, ve olay müdahale ekiplerinden oluşuyor bu e, basamak. Olay müdahalesi işlemlerinde işimizi kolaylaştıracak ürünlere ihtiyacımız oluyor. İşlemlerin menaj edilmesi gereken ürünler firewall gibi iken primitif teknolojiler olabilecekken, EDR, MDR gibi üst düzey ürünlere de ihtiyaç duyabiliyoruz. Üçüncü parti kaynaklar tarafından yapılan e, sızma testleri ve tatbikatlarda denetleme basamanda. Burada yapılan işin üçüncü göz tarafından denetlenip onaylanması bekleniliyor. Bu yapıların ölçülendirilmesi sonucunda yine de tam anlamıyla kapsamlı bir denetim söz konusu olmuyor. Bunların sebebi sızma testlerinin kapsamları veya sistemlerin ayarları kurum genelinde kullanılan değil de teste özel sistemler kullanılmasından kaynaklı. işte Windows 7'den Windows 10'a geçmesi ve benzeri durumlardaki riskler gibi. Bir de bu işler yapılırken siber güvenlik departmanında herkesin haberi oluyor. Bu durumda da işte yapmak istemedikleri şeylerin yapılması gibi durumlarla karşılaşılıyor. Bu noktada devreye Red Team ve Blue Team diye adlandırdığımız hedeflenmiş saldırı ve savunma simülasyonları geliyor. Bu simülasyonlarda birkaç yöneticinin, e, yöneticinin bilgisini olması yeterli oluyor. Bir banka üzerinden e, Yola çıkacak olursak yapılan bir atak sonucu bankanın SWIFT ağına erişim talep edilebiliyor. Domain kontrolünün ele geçirilmesi, kredi kartı müşteri veri tabanına erişim gibi talepler söz konusu oluyor. Buradan gizlilik gerçeklik için önemli bir nokta. Kurumun siber savunmada ne derece olduğunu ölçmek için bir ölçütür aslında bu. Simülasyonlar birebir bir saldırı değildir. Etik kaygılar dolayısıyla tamamen özgür olamıyor. Bir de bu işlemler sırasında bankacılık hizmetinin, bir bankaysan bankacılık hizmetinin etkilenmemesi gerekir. Ya da e-ticaret sitesi sen satış işlemlerinin etkilenmemesi gibi durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. E i̇lk erişimde e kullanılan yöntemleri 8 e kalemde e, sıraladım. Bu e, ilk üç basamak devletler tarafından desteklenen, devlet destekli grupların yaptığı erişim yöntemleri. Burada e, yazılım erişimi var. Yazılım erişiminde bir firma ilgili kuruma mü, e, mühendis yetiştiriyor, yerleştiriyor. Orada mühendis çalışmaya başlıyor, iş hayatına devam ediyor, terkisini vesaire alıyor. Kullanılan cihazın e, Firmware'ne onay verecek seviyeye geldiğinde firmanın Fimur'u ile kurumun Fimur'u değiştiriyor ve artık kurum backdoor'u Fimur'a e basmaya başlıyor. Bu şekilde yazılım üzerinden erişim sağlanıyor. Tedarik zinciri erişiminde örnek bir senaryodan gideceğim. CIA'ya sık kullandığı bir teknik. Kurum yazıcı satın alacak. Burada CIA satın alacağı firmayı ve üçüncü parti tedarikçi erişim sağlıyor yazıcıları donanım modifikasyonu yapıyor. E, bu esnada CSM, 3G, 4G trafiği üzerinden kendisine kopyalıyor. Tedarik müdahale edebiliyor. Güvenilir firma üzerinden erişim aslında Türkiye'deki banka güvenlik seviyesi Avrupa'ya kıyasla yüksek seviyede. Yani bir bankaya girmeye uğur, uğraşmaktansa e, saldırganlar bankanın e, yazılım donanım danışman hizmeti aldığı firma üzerinden erişmeye çalışıyor. Mesela A bir firma küçük ve güvenliği umursamıyor. Firmanın alan adları e, bankanın işte sunucuları, çalışanların bilgisayarları X bankasının kurum networküne dahil oluyor. Bu noktada da A ele geçirirse A kurumunu X bankasına erişim sağlamak bir o kadar kolay oluyor. Kısaca danışmanlık hizmeti almak için adam bankada olduğunda internete bağlandığında bu bağlantı üzerinden X bankasına erişim sağlamış oluyor. Bu üç madde etik ve mali sebepler durumundan e, her kurum bunu deneyemiyor. Bu noktada red team ekipleri e, devreye giriyor ve bu beş yöntemi kullanma, kullanarak erişim sağlıyorlar. E, burada hedef kullanıcıya link gönderme var. E, browser exploit şeklinde ürünlerin JavaScript'lerin çalıştığı ataklardır bunlar. Kurban linke tıkladığı anda bilgisayarı ele geçiriyor ya da zararlı sisteme sessiz bir şekilde indirilip çalışıyor. Linke tıklamak burada yeterli oluyor. Spear phishing atanlığı e, en çok tercih edilen atak türü. Normal phishing'de e, otomatize edilmiş bir hedef olmazken, Spear phishing e, kastemize edilmiş bir hedefi e, kullanıyor. Bu saldırıda kurma bir e-posta atılıyor. E-posta gönderilirken GetFi üzerindeki her bir güvenlik çeşitli yöntemlerle bypass edilebiliyor. USB-Heed Attack'da kurbana bir cihaz veriyor veya işte kurbanın alması gereken danışmaya bir USB cihaz bırakılıyor. Kurban gidiyor o cihazı alıyor. Kişisel veya kurum bilgisayarına takması bekleniyor. Burada USB içerisindeki yazılım bir klavye keyword olarak hareket ediyor. Daha öncesinde saldırganın içerisinde gömdüğü kodlar çalışarak makineye zararlı bulaştırıyor. Burada Active Directory veya üçüncü yazılımdan USB portlarını kapatmamız hiçbir şey değiştirmiyor. Çünkü USB portlarını tamamen kapatılmış olması, elektriğin gelmemesi gerekir. Aksi takdirde kullanıcı kendini mouse ya, klavye gibi tanıtıp yine bu önlemleri atlatabiliyor. Kurumun internete açık zafiyetin istismar edilmesi bu SharePoint zafiyeti diye adlandırılıyoruz. Burada VPN ürünlerindeki zafiyetler. Bu zafiyet her zaman olmuyor ama oldukça kritik bir zafiyet. Bu, da, bu durumda ortalama iki hafta bir sürede kapatılabiliyor. Geçerli hesaplardan kastım aslında bilgi toplama aşamasında bu kurum çalışanların kullanıcı adları, e postasının toplanması hedef ediliyor. Daha önceden de olmuş konmuş bir veri tabanı üzerinden kullanıcının hesap bilgisi sızmış mı sızmamış mı bunun e, bilgisi e, alınması hedefleniyor. E, kurum bilgisayarında herhangi bir problem yok ama e, kurum çalışanı kendi kişisel bilgisayarında çoktan bir botnet ana bulaşmış durumdaysa Buradaki bilgileri, parola vesaire bu tarz bilgilerin satılması planlanıyor. İşte ben bir bankaya saldırı yapacağım. Bu aşamada veri aradığımda bunları e, hocamın da bahsettiği gibi bu verileri Dark Web, e, Deep Web'de e, arıyorum, gerçekleştiriyorum. Kişinin kendi parolası kurum sistemlerinde deniliyor. Genelde bu şekilde e, çalışıyor kurumdaki personeller. İşte Dropbox e, parolasını VPN'e denediğinizde başarılı olabiliyoruz ya da bu paralılığın desenlerinde bir iki karakter değiştirerek sisteme girebiliyoruz. Burada VPN'de faktörü sahip olmayan kişilerde erişim sağlanabilmekte. Evet, Covid-19, 2019 Aralık'ta Çin'de var olduğu bilinen bir haberdi bizim için. Mart 2020 itibariyle vakaların ülkemizde yayıldı. Üzücü. Hayatımızda da yeni bir dönem başladı. Aslında e, küresel olarak mücadele ettiğimiz bir süreçteyiz. Başta maskeler olmak üzere çalışma prensiplerinden sosyal yaşamıza kadar değişikliklere uğradık. Bu süreçte e, herkesin bildiği gibi sadece koronavirüsle değil, istenmeyen bilgisayar virüsleriyle de e, siber saldırıları maruz kaldığımız bir dönemdeyiz. E, Virüslü dosyaların az önce de bahsettiğim gibi e-posta yoluyla gönderildiğinde veya kullanıcılar tarafından sürücüler, fiziksel medyalarla taşındığında <gülüyor> Diğer maddeleri, makineleri e, yayılıyor. Şimdi sosyal medya kullanımı diye bir madde koydum. Gündemde neler var takibi amacı ile? E, büyük bir rehavet olduğu, e, Facebook, Twitter, e, Clubhouse'dan iletişim ve benzer uygulamaları sıklıkla kullanılması. E, sosyal yaşamdayken tamamen asosyal olmuş bir topluma yönelim. İşte hobilerden, fiziksel aktivitelerden, yüz yüze iletişimden uzaklaşmış bireyler, bunun sonucunda doğrulan e, içe kapanıklık durumu, e-ticaret, e, dijital pazarlamaya, bu sanal kullanımlara olan rehavet, yemek sepeti ve benzeri yemek ve market alışverişlerinde e, pek çok platforma güvenip, e, bu mesela Trendyol'da da aynı şekilde, e, kart tanımlamaları yapılıyor. Burada da çok fazla veri paylaşımı oluyor. Çalışma sistemlerinin pandemi sebebiyle yine ee, çoğu alanlarda çoğu sektörde tamamen remote olarak uzaktan sürdürülmesi durumu bu da zoom, skype, time gibi uzaktan erişim ve iletişim sağlanan programlara ihtiyaç duyulması ee, bizlere yakın zamanda pandeminin getirdiği sivar saldırılara maruz kalma durumuyla karşı karşıya bırakıyor. Burada e, yakın zamandaki saldırılardan e, birkaç başlık paylaştım. Yine detayla ilgilenen e, İlgilenenler olursa buraya kaynaklarını bıraktım. Daha sonra da paylaşabilirim. Şöyle hızlıca bir giriş yapalım. Mesela COVID-19 ile ilgili önemli belgeleri görüntülemek için bir oturum açması bekleniyor kullanıcılardan. Burada kurbanlar COVID-19'a bağlantı olmayan yasal web sayfalarına yönlendirilebiliyor. İşte kredi yardım için web sayfasında sahtekarlık yap yapan sayfalar Burada da yine kimlik bilgi hırsızlığı, kötü amaçlı sayfalara yönlendirilme gibi durumlarla karşılaşıyor. Bağlantıya tıkladıklarında mağdurlardan başvurulularını incelemek ya da kredi durumunu kontrol etmek için hesap bilgileri girmeleri isteniyor. Şöyle bakalım. Burada mesela COVID-19 temalı kimlik avında da test kitleri olsun, teşvik programı, devletin verdiği teşvik programları, Farmasötik ilaçları da tedavi, aşılarla aşı dağıtımı gibi e, durumların bilgisi ve başvuruları için genelde sağlık sektörü ve eczane tarzı e, kurumlara kimlik bilgilerine yönelik kimlik hava e, hedeflenmiştir. Burada acil durum mali yardımda da e, vatandaşlara ek mali destekler e, ta, talebi oluyor. Burada bağlantı önce kullanıcı bağlantıya girdiğinde ödeme almaya uygun olup olmadığını kontrol ediyor. Yani burada e, kullanıcı devletin web sitesine benzeyen bir siteye yönlendiğinde doğrulama formunda işte doğ ne yapıyoruz? Normalde ev devlete girdiğimizde birkaç soru soruyor. Hani o şahıs sen misin diye. Oradaki doğrulama formunda doğum tarihi, sürücü belgesi numarası, iletişim bilgileri gibi kişisel bilgilerimiz tanımlıyoruz. Bunlar da bir nevi bizim e, kişisel verilerimizin paylaşımı ve eee zafiyetlere sebep oluyor. Burada kişisel veri diyorum ama kişisel verinin olduğuna bir detaylı girelim. Kimliği belirli veya belirlenebilecek gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiye ifade ediyor. Yani verilerin kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal, psikolojik tüm kimliğini ifade eden sumut bir içerik taşıması dahi bizim kimlik, vergi, sigorta numarası ve benzeri Kayıtlarımıza ilişkilendirildiğinde bu tüm e, halleri kapsayan aslında bizim kişisel verilerimizdir. Burada e, yakın zamanda bir örnekten bahsedeyim. E, kamunun dikkatini çekmiş eski bir ceza davasında mesela yayının içerisinde davayla ilgili kişinin ad, soyad ve doğum tarihi bilgileri doğrudan belirtilmemiş. Ama davanın içerisinde kimlik belirtilebilir nitelikte özellikler var. E, bu özellikleri kıyaslandığında kişinin kimliği belirli bir hale geldiğinde aslında kişinin izni olmadan o verinin paylaşımı, kişinin kendi kimliğinin bulunması durumu oluyor. Bu konuda da kişisel verilerimizin korunması kanunu Avrupa Birliği uyum çerçevesinde Nisan 2016 yılında resmi gazeteyle yürürlüğe girmiştir. Buradaki amaç kişisel verilerin işlenmesinde özel hayat gizliliği, kişi mahremiyetini korumaktır. Veri güvenliğini sağlamaktır, verilerin işlenmesinde disiplin altına almaktır. Bu kişisel veriler hukuki ve teknik tedbirlerinin de alınması bu noktada zorunludur. Bu ihlal durumunda işletmeleri 2 milyona yakın idari şahıslara da dört yıla kadar hapis cezası uygulanmaktadır. Burada bir tablo var. 2016 yılından 2021 yılı arasında bir kıyaslama ihlaller sonucunda yapılan para cezaları var. Mesela veri güvenliği yükümlülüğünün ihlalinde 2021 yılında 30 bin lirayla 2 milyona yakın bir para cezası yaptırma olduğunu görüyoruz. STK'larımızda veri güvenliği, hocamın, Hamza Hocam'ın da bahsettiği gibi internete bağlı tüm cihazlarımız hemen hemen neredeyse bu siber saldırıların tehdidi altında. Bu artık kaçınılmaz bir e, durum. Bu noktada saldırıların nasıl planlandığını, yürütüldüğünü, işte e, kuruluşlarımızın bu e, saldırılara karşı neler yapılması hakkında aslında biraz e, fikir sahibi olmuş oluyoruz. Ben de genel bir e, alınması gereken önlemlerden e, bahsedeceğim. Antivirüs yazılımı edinilmesi, e, yazılımlarımızın ve ilgili dosyalarımızın güncel olması gerekiyor. Ortamımızda belirtilen IOS'ların mevcut işaretleri. Bu IOS'u dediğimiz güvenlik ihlali göstergeleridir. Yani siber saldırıların geliştiği gerçekleştiğine ilişkin olan kanıtlar. Bunlar da URL ve IP tabanlı IOS'larda engelleme ve algılamayı ayarlamamız gerekir. Uygulamalarımızın ve işletim sistemde mevcut yayınlanan yama düzeyinde çalışır durumda olması gerekir. E-postalardaki ekler ve bağlantılar konusunda dikkatli olmalıyız. Bir e posta geliyor, gelen postanın, e postanın gönderen kişinin çok absürt bir adı varsa ya da e, çok alakasız bir şekilde geldiyse, sistem e, klasöründe bulunuyorsa gönderdiği eklere dikkatli bir şekilde hatta mümkün olduğunca e, erişim sağlamamaya dikkat etmeliyiz. Ek bir güvenlik olarak da e, işle ilgili tüm oturum açmalarımızda bu two factor dediğim gibi çok faktörlü kimlik doğrulamayı kullanılması önerilmektedir. Oturma açma bilgilerimiz girmeden önce web sitelerinin URL'ine. Yine burada da Hamza hocam bahsettiği gibi bu yapı kredide mesela e, yapı krediye çok benziyor ama işte orada K, S, R, eksik. İşte Facebook derken iki O yerine tek O kullanılarak e, tamamen bir Facebook'a benzeyen arayücüler bizim e, bilgilerimizin çekilmesi olası bir ihtimaldir. Aynı zamanda URL'in ee, sol tarafında güvenlik sertifikasının olduğuna dair yeşil şekilde bir e, kilit şeklinde bir sembol olacak. Bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Ve parola ve kimlik bilgilerimizi kimlik e, alın artık bu e, ufak önlemlerle tespit etmemiz gerekiyor. Bunlar bireysel önlemler. En önemlisi de kromosal bir altyapıya sahipsek ve kritik bir sistemimiz varsa verilerimizin güvenliği içinde de. Siber güvenlik ekipleri oluşturmalıyız ya da danışmanlık hizmeti almayı düşünmeliyiz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim. Herkese çok teşekkürler. Ee, yaklaşık iki saat bir pazar akşamı. E, böyle biraz katılımcıların saatlerini e, ayarlamamız e, ayarlayabilmemiz neticesiyle böyle bir saate denk getirdik ama e, bundan sonraki şeyde bu yasaklar devam ederse ki muhtemelen biraz daha devam edecek gibi görünüyor. Bir sonraki eğitimde biraz daha böyle gündüz saatlerinde Saat 3-4 gibi yapmayı planlayacağız. Umarız faydalı olmuştur. Bununla ilgili aklınıza gelecek her türlü soru ve öneriniz varsa bizimle lütfen paylaşın. Dijital Dijitalgüvenlik.org e, diye bir web sitemiz var. Oradan bakabilirsiniz. Genel şekilde dijitalgüvenlik.org.tr ve mail adresimiz. E, Tibit.org.tr tüm e, sosyal medyalardaki e, dernek hesabımız. Aynı zamanda güvenlik medya. E, projemizin, e, daha eden projemizin hesapları. Her türlü yerden bize ulaşabilirsiniz. E, bu tarz etkinliklerin devamları gelecek. Bu etkinliğin kaydını da dediğimiz gibi gene şeyden, e, YouTube üzerinden arkadaşlarımız editledikten sonra e, paylaşımı açacağız. Katılımınız için hepinize çok teşekkürler. Herkesin ağzınıza sağlık diyeyim. Gündüz yapmayı iş saatlerinde olunca kaçıyor. Hafta sonu diyeyim Menekşanım Böyle daha rahat olur. İş olmadığı bir zaman diliminde yapmak e, daha iyi olacak diyeyim herkese iyi akşamlar çok teşekkürler katıldığınız için görüşmek üzere. İyi akşamlar. Iyi akşamlar sağ olun.